İzmir merhaba arkadaşlar. Sizlerin karşısında 1 vs 1 ırzı kırıklara karşı yap kardeşim. Yap girişi yap. Irzı kırık yap. olarak da beni Yarın. söyle. Yap. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yeni kanalımızın videoları devam ediyor. Şimdi Barış ile 1 vs 1 atacağız. Kütüphane bulunundayız. Bakalım Team neler olacak. Yani çok da bir şey olacağını söylemiyorum. Çünkü beni biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Kütüphane King diye geçiyorum ben bu oyunda. Wolf Timci kardeşçimizi bir lobiye bana bak öyle bak bir daha bir daha bak bak bak bak bak bir daha ben orada mıyım Bir fotoğraf bir fotoğraf çekilebilir miyiz abi Bak bak geri yedin yen yen kaçan Ben oradaki ben oradaki Bilmiyorum. fotoğrafım var Garanga sistem? Seristen garangası? Bak şey canım. Yok, benim... benim canım full <gülüyor> Ama şimdi bu videoyu beğenen arkadaşlara bir tane kill vermem lazım çünkü ben konuğum burada biliyorsunuz. Öyle. Bu arada arkadaşlar videoyu bildirip tüm videoyu bildirip neler? Videoyu, videoyu bildirin, bildirin arkadaşlar. <gülüyor> videoyu bildirin arkadaşlar evet. Burada yılan yapan <gülüyor> ya oğlum Bak, sen... Bak konuşuyorduk izleyiciyle konuşuyorduk. Arap musun? suyu içti bu, bu çocuk abi. yılana başladı. Arkadaşlar, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla barışçıyla videolar gelsin. Diyorsanız beğenin. Abi, tüm, tüm bildirimleri basit. açın. O tümü önemli bir olay ya. Çıkart kafanı. Çok önemli. Kardeşim ben birazcık pozisyon değiştirdim. Biliyorsun. Pozisyon nerede, değiştirdim. Nerede ben? Çok güzel ettiydin. Bir, bir şey dakika. Bir çok güzel ettiydin de. Nasıl ölmez böyle? Canıma bak. Wolf canım Team'deyim zannettim. Yemin ederim sana kendim Wolf Team'de zannettim. Vallahi. Canım yok kardeş. Gel bura gel bura gel bura. Senin isten karangası. Can, can, basıyorum. can basıyorum kanka, can basıyorum kusura bakma bunu yaptım Ama can sen basıyorum. harbi var ya kendine gram da saygın evet, yok senin ya Senin, yok. Bak, can, senin kendine basıyorum. saygın yok kanka Bak Aa, senin ben kendine ben saygın ben yok, yok. Ay, Bu adamdan korkacaksın yani, yani. abi Kaybedecek bir şey olmayan, kendine <gülüyor> saygısı olmayan adamdan korkacaksın abi Can yok ama o can yok Full canım, yani. full Canım full Ya nasıl, nasıl full ya Gel bakalım full, Nereye? Canın Alırsın yok değil gavarı. mi? Alırsın gavuru. Berbimin bitmesini bekle. Aa, avuk varmış. <gülüyor> Avukçuk. <gülüyor> avuk kurtardı birazcık tabii ki arkadaşlar. Bu avuk abimizin de faydası çok fazla. Ama benim biraz canım yok gibi kanka. Ben burada birazcık dolrayım. Gel gel gel. Ya. gel, gel. Ne yaptım ben? Koy oğlum. Anasını Oha. satayım. Oraya çıkıldığını Kurtar. bilmiyordum ha. oraya nasıl çıktın? Yani oğlum gel buraya gel. Geldim abi. Sen var ya, senin gerçekten gram kendine saygın yok ya. <gülüyor> Kardeşim dönüş Gerçekten ya. ya. Hayır abi buradayım abi. Şimdi burada değilim abi. Aaa, aaa, canın kaç. Canın kaç, canın kaç, canın canım kaç. Canım yok kanka, canım yok. Gerçekten. Hiç Can ışık yok farkındayım. yok, farkındayım. En ufak bir şey yok abi, kaçıyorum, kaçıyorum. Can bastım, tamam geldim. Neredesin? Sen neredesin? Ben burdaştayım. Yat bakalım. E sen şimdi <gülüyor> naneyi yemedin mi? Yedim kardeşim. Aa ben yemeyeceğim. AK! AK döver Dur, abi. Dakika. Bir saniye abi şu canım, canım birazcık toparlanırsın. Çok az saniye hemen can toparlanıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, evet, tamam. Hazırım. Neredesin? Neredesin Ortaya gel. Neredesin? Neredesin? Şu, şu Mutant'ın böyle olması hiç hoş olmadı. Utant, mutant seride tık tık tık güzel atıyor. Hayır abi. Yat aşağıya yat aşağıya. Şimdi şey avans avans demelini geçtik ha. abi. Sen bu avugu seviyorsun ama. Bak birazcık. ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi avansı geçtik abi artık. Kuladır rüyasından uyandıralım bir. Uyan abi. Ne? Uyandık abi. abi yedirdim. <gülüyor> şu an uyandık abi. İki yedirdim, be. bir taş attım pencereye tıht dedi, anası çıktı, <tık> bulat yok dedi var. Merdivendesin. <tık> Oy ne ses kastım be. Kardeşim, avans bitti. Hadi bu uyan. Değil mi? Tamam, uyandım. Bir saniye abi, saygılar abi. O ne öyle abi? baş bir baksana. bakmadı Hayır abi. Lan! Abi, dur bu bilostak. Hayır, hayır, hayır. Ver, ver, ver. Onu sen bana vursan zaten, kanka, biraz o, o iş ya. olmaz kanka. Birazcık can sıkıcı olabilir de o. Sen neredeyin? Nereye Nerede kaçan? Şişesin? Seni bulacak. Nereye kaçan? Ee, ben ortadayım. Seni ararım. Öfff. Çuruk sniper'ı kullanmayı seviyor bir tık ya. Birazcık, birazcık seviyorum. Basen nereydi senin? Lan, lan, lan. Yani kendi beyzine de <gülüyor> pustun ya. Senin gerçekten kendine karam saygın yok. Abi bu çok Bu çocuğun, bu çocuğun kendisine saygısının olmadığını anladık. Adam kendi beyzine pustu ya. Bak ben kaçıyorum şimdi. Hayır hayır hayır hayır. <gülüyor> ama Mutant. Hadi zehirli. Derdin. Bu Mutant. Gel gel <gülüyor> gel gel. Gel. Hadi gel. Geliyorum. Aşağıdan gelirim. Oğlum öyle durma ama. Öyle durma ama ya. Nereden gelim ben? Yukarıda. Onu ona avradını. <gülüyor> ya ben Onları niye atıyorum ki abi? Sevdiğimiz bir abimizdir. Ne gerek var? Ya bu nerede gene ya? Uy, onu öyle, onu öyle abi, onu öyle abi. Şu bu sıkıntılı bir abi. Hadi be! <gülüyor> Abi kaçmam lazım. Kaçamam. Abi mi? çok fena pusularda ya bizim adam. Kutuyla abi, iç içe babalı. abi. Kutuyla iç içe. Babalı sevdiğimiz bir abimiz o yüzden. Sen aşağılarda gezen. Hayır. Hı? Yapma be. Kanka artık be. videoyu şey yapalım istersen. Yeter bu kadar hangi dövüyormuşsun gibi falan artık. Yeter bence ha. Ne diyorsun? Yeter değil mi? <gülüyor> bak bak SKS'deki o gancıyı gördün. Gördüm kardeşim. Ama bir tık canın yok sanki senin şu an. Toparlamaya çalışıyorum. Bak şimdi ben kayarak gelip seni vuracağım. Olmadı arkadaşlar. <gülüyor> Canım bir tık <gülüyor> sıkkın şu an. Canım bir tık sıkkın. Gel buraya gel. Nereyeştesin? Kesin gene şu şey... kutunun arkasına. Öndeki kim arkada kim, onu tamir etmek lazım. Ön Bunda değil demek ya. ki diğerinde. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Ya, ha, tamam. kaç kurşun var be o desert'te? Kardeşim 7 tane var, biz eski 1-4, 1-3, AVP onlardan. Kaç kurşun var ya, Tamam. Boncuk atar bu. Bu çok boncuk atar. Hayır. Aman, Ama bu, bu maçın ya. döndüğü andır. Bu maçın ipinin çıktığı an, bekle. Seni anladım. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Kanka gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Nereden gelin? Aa, Oğlum vurdu, öldü zannettim, saldım kendini vallahi. Yemin ederim bıraktım, iki et yedin. Fırlatıyoruz Evet, evet, evet. Gel bakalım buraya, gel, gel fırlat bakalım. Bak gene bıraktım mesela. Gel fırlat bakalım fırlatabiliyor mu Abi yapamam ya çok zor, çok zor ya. Ne? Kaşıt a bay ben alayım. Yapacak tuş şey yok. Be. Gel buraya gel. Lan yumruk yok. Oğlum yumruk yok. Oo oh, dur dur dur dur dur dur. Bu olmadı abi bu saylanmaz bu saylanmaz. Benim kafa.